Dünyayı verelim çocuklara Hiç değilse bir günlüğüne Allı pullu bir balon gibi Verelim oynasınlar Oynasınlar Türküler söyleyerek Yıldızların arasında Dünyayı çocuklara verelim Kocaman bir elma gibi verelim Sıcacık bir ekmek somunu gibi Hiç değilse Bir günlüğüne doysunlar Bir günlükte olsa Öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler.